Bu soruda bize uzun kenarı a kare artı 6a eksi 27 ve kısa kenarda a kare eksi 9 olan bir dikdörtgen verilmiş. Ve bizden bu dikdörtgenin kısa kenarının uzun kenarına olan oranını sadeleştirilmiş rasyonel bir ifade olarak yazmamız isteniyor. Evet, sorumuz bu. Kısa kenarın uzun kenarı olan oranını bulacağız. Yani kısa kenar bölü uzun kenar. Şimdi kenarlar için verilmiş ifadeleri de yazacak olursak, sadeleştirmemiz gereken ifade ne olacak? a kare eksi 9 bölü a kare artı 6a eksi 27. Sizce bu iki ifadeyi nasıl sadeleştireceğiz? İsterseniz çarpanlarını ayırarak başlayalım. Eğer bu iki ifadenin ortak çarpanları varsa sadeleştirme işlemini yapabiliriz, öyle değil mi? Şimdi burada kısa kenar için verilen ifade a kare eksi b kare ifadesine benziyor ve buna göre 9 b kare oluyor. Yani a kare eksi 9 ifadesini a artı 9'un karekökü çarpı a eksi 9'un karekökü olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Bu kadar kolay. Neden mi? Çünkü ne zaman a kare eksi b kare ifadesine benzeyen bir şey görsem bu ifadenin çarpanlarının a artı b ve a eksi b olduğunu biliyorum. İsterseniz kendiniz deneyin tekrar. a artı b ile a eksi b'yi çarpın ve sonucun a kare eksi b kare eşit olduğunu göreceksiniz. Hatırlayalım buna iki kare farkı diyorduk. İki kare farkı. Şimdi elimizdeki işleme dönecek olursak, kısa kenarı a artı 3 çarpı a eksi 3 olarak çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi de paydaya bakalım. Bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız ve öyle iki sayımız olmalı ki, topladığımız zaman 6 edecekler, çarptığımız zamansa eksi 27 sonucunu alacağız. Aklıma ilk gelen sayılar 9 ve eksi 3. O zaman uzun kenar için verilmiş ifadenin çarpanları da a artı 9 ve a eksi 3 olabilir. Bu iki değerle sağlama yapacak olursak, 9 çarpı a, 9a yapar. Eksi 3 çarpı a da eksi 3a yaptı. İkisini eklediğimizde 6a buluruz. 9'da eksi 3'ü çarparsak da eksi 27 çıkar. O zaman çarpanlarına ayırma işlemimiz doğru. Pay ve paydadaki ifadeleri çarpanlarına ayırdık ve şimdi sadeleştirmemiz gerekiyor. Ama sadeleştirmeden önce a'nın hangi değerleri alamayacağını bulmalıyız. Peki, sizce hangi durumlarda bu ifade tanımsız olur? Paydanın sıfır olması mesela, bu ifadenin tanımsız olması anlamına gelir, öyle değil mi? Peki bu durumda a'nın hangi değerlerinin paydamızı sıfır yapacağını düşünelim. Mesela a, eksi 9 veya 3 olamaz. Eksi 9 ve 3 değerleri paydamızın sıfır olmasına yol açar ve böylelikle ifademiz tanımsız olur. O halde a, eksi 9 ya da 3'e eşit olmamalı. Bunu unutmayalım. Ve şimdi a'nın alamayacağı değerleri bulduğumuza göre sadeleştirmeye başlayabiliriz. Şimdi burada hem payda hem de payda da a eksi 3 var. Sadeleştirdiğimizde ne olacak? Elimizde a artı 3 bölü a artı 9 kaldı. Ama ne dedik? a'nın alamayacağı değerleri unutmamamız gerekiyor. O zaman a'nın eksi 9 ya da 3'e eşit olmayacağını da ekleyerek sonucu a artı 3 bölü a artı 9 olarak bulmuş olduk. Şahane.